Bizler ehli sünnet olarak şuna iman ediyoruz ki Allah azze ve celle'nin sıfatı vardır. Bu ulû sıfatı hem makam olarak hem zat olarak anlaşılır. Yani makam olarak yücelik vasfı vardır. Bununla birlikte Allah azze ve celle zatı ile de bütün mahlukatının üzerindedir. Yani Allah Azze ve Celle mekandan münezzehtir. Allah Azze ve Celle her yerdedir tabiri, söyleyişi, ehlü sünnetin inancına muhalif olan bir durumdur. Allah Azze ve Celle arşının üzerine istiva etmiştir. Allah Azze ve Celle'nin üzerinde yaratmış olduğu mahlukatundan hiçbirisi bulunması söz konusu değildir. Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu bütün mahlukatı Allah azze ve celle'nin üzerinde değildir, altındadır. Allah azze ve celle'nin altındadır. Celaline, azametine, kudretine yaraşır bir şekilde arşının üzerine atmıştır, istiva etmiştir. Dikkat edin, rivayete bakın. Ke'nellezî fis semâ sa'ıtan Gökteki ona ne var? Gazaplanırdı. Burada Allah azze ve celle'nin hani bu rivayette birinci sıfatından bahsettik, bize aktarılan. Bizler ehli sünnet olarak inanıyoruz ki Allah azze ve celle zatı ile her yerde değil, mekandan münezze değil, zatı ile yedi kat semanın üzerinde olan arşının üzerinde. Zaten şer'i delillerde, akıl mantıkta ne yapıyor? Bunu gerektiriyor. Yani Allah Azze ve Celle arşının üstüne yükselliğinden bahsediyor. Dua ederken ne yapıyoruz? Ellerimizi açıp göğe kaldırıyoruz. Değil mi? Aynı şekilde Allah Resulü Sellem'in miraç hadisesine bakıyoruz. Ne var? Göğe doğru bir yükselme var. Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi ile alakalı ayetlere bakın. Yani Kur'an-ı Kerim'i biz ne yaptık diyor Allah Azze ve Celle? İndirdik diyor. Yani yukarıdan aşağıya gelen ne var? Bir kitap var Allah'ın katından ne yapılmış bu kitap? İndirilmiş. Yani düşünün, sizi yaratan mahlukun sizle aynı yerde olduğu bu ona bir yücelik katar mı? Katmaz. Yücelik nedir? Yukarıda oluştur, en üstte oluştur. Bu onun yüce olduğunun neydir? Göstergesidir, delilidir.